Merhaba videoma hoşgeldiniz. Ben Hüseyin Onar. Bugün sizinle birlikte Muhtasar SGK Birleşmesi'nde e, özel bina inşaatları ve e, apartman e, görevlilerin SGK'larının e, muhtasarlarının nasıl gönderileceği hakkında e, video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, videoma başlamadan önce e, size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bu şifreleri arkadaşlar e, özel bina inşaatı ve e, apartman görevlilerinin e, vergi dairelerinden şifre almaları gerekiyor. E, bunun için matbu bir hazır form var vergi dairelerinde. Ben bu formu e, videomu sağ tarafında paylaşırım arkadaşlar. Ve açıklamalar kısmına linkini korun. Oradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz videomu başlayabiliriz. Arkadaşlar, e, diyelim ki şifremizi e, aldık özel bina inşaatı için. Şifremizi aldık arkadaşlar. E, Muhtasar SGK birleşmesinden dolayı e, V2'yi kullanamıyoruz. E, arkadaşlar, e, şunu söyleyeyim. E, bizim e-beyanname programıyla e, ilgili hiçbir işlemimiz yok. E, aldığımız şifreyle birlikte arkadaşlar, tarayıcımızdan internet, internet vergi dairesine e, giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar e, ben bu esnadan sonra e, ekranımı blur efekt koyacağım bilgilerin gözükmemesi açısından ama girdiğim bütün menüleri de sizi buradan e, tek tek hangi menülere girdiğimi okuyacağım arkadaşlar açıklamaya çalışacağım ben şimdi giriş yapıyorum arkadaşlar Doğrulama kodunu da gireyim. Arkadaşlar internet vergi dairesine girdikten sonra e, e beyanname menüsü var arkadaşlar. Arkadaşlar internet vergi dairesine şifremize giriş yaptıktan sonra e-beyanname menüsü var arkadaşlar. Bu e-beyanname menüsüne girdikten sonra taslak kaydet menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Taslak kaydet menüsünde arkadaşlar bizde TC kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasını girmemizi istiyor arkadaşlar. Ee, hemen girelim. Arkadaşlar bunu girdikten sonra e, Beyanname yılını seçiyoruz. Buradan arkadaşlar Beyanname seçmemizi istiyor. Muhtasar SGK Beyannamesini seçiyoruz. E, dönemi seçmemizi istiyor. E, 7. ay Temmuz ayı dönemini seçiyoruz arkadaşlar. E, aşağıda bir buton daha var arkadaşlar. Burada da e, iş yerini seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Tamam dediğimizde bize beyanname ekranı açılıyor arkadaşlar. Bu beyanname ekranında aslında kolay bir ekran. Sadece 3 tane menüsü var arkadaşlar. Genel bilgiler, SKK bilgileri, beyannamenin hangi sınıfta verildiği bilgilerinin içerdiği. 3 ee, tane buton var arkadaşlar. Genel bilgiler kısmında arkadaşlar e, ticaretsizci numarasını, e-posta adresini ve telefon numarasını ve bundan sonraki aylarda beyannamemizin olup olmadığını bizden soruyor arkadaşlar. E, son menüde arkadaşlar hangi sıfatla verildiği arkadaşlar burada da beyannameyi verenin e, ve beyannameyi düzenleyenin bilgileri gerekiyor arkadaşlar. E, zaten bu şifre arkadaşlar vergi dairesinden alınırken bu şifrenin şöyle bir özelliği var. E, özel bina inşaatlarında ve e, apartman görevlilerinin e, SGK'larını e, yapıldığı için arkadaşlar bu şifrelere e, beyanname özelliği verildiği için e, yani bir muhasebeciye gerek kalmadan e, kişi kendi de bu internet vergi dairesini kullanarak beğennamesini yani bildirgesini gönderebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraları doldurduktan sonra SGK bilgileri var arkadaşlar. Bu SGK bilgileri menüsünde e, sigortalı çalışanların bilgilerinin girilmesi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada satır ekle butonu var arkadaşlar. E, bu dosyamızda kaç tane işçi varsa ona göre satır eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bir tane örnek olsun diye bir satır ekledim arkadaşlar. Buradan birlikte doldurmaya başlayalım arkadaşlar. Belgenin mahiyeti asıl belgenin türü Tüm sigorta Arkadaşlar emekli ise eğer sosyal de, güvenlik destek primini seçeceğiz. Ben burada tüm sigorta seçtim. Düzenlemeye esas arkadaşlar bilmiyorum siz hangi ilden izliyorsunuz. Mesela ben Çorum için söylüyorum. Çorum'da ilave 6 puanlık indirim var. Ben bunu seçiyorum. Yeni ünite kodu 01. Eski ünite kodu 01. İş yeri numarası arkadaşlar. işyeri yeri numarasını giriyoruz. İlk kodu hangi dense onu seçiyoruz arkadaşlar. Altı işveren var mı yoktur. 3-0 seçiyoruz. SG seçicinin numarasını ben doldurmuyorum arkadaşlar. Bunun haricinde e, iççinin TC kimlik numarasını yazıyorum. Yanlış yazdım. Arkadaşlar işçinin adını ve soyu ismini yazıyorum. Prim ödeme gün sayısını soruyor arkadaşlar bizden. Hak edilen ücretini yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben botro yardımıyla botro kullanarak giriş ee, doldurmasını yapıyorum. Arkadaşlar ay içerisinde giriş çıkışı varsa buraya yazıyoruz. Ee, onun haricinde işten çıkışı varsa işten çıkış nedenini yazıyoruz. Eksik günü varsa eksik gününü, eksik gün nedenini meslek kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Ee, ben kafadan bir kod uyduruyum. Size örnek olsun diye yapıyorum ben bunu. Ee, i̇stirahat tahukuh nedeni arkadaşlar yasa süresinde verilme. Hizmet dönemi ay olarak 07 ay Yıl olarak 2020. Gelir vergisinden muaf mı? Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, özel bina inşaatları ve e, apartman görevlilerinin gösterildiği e, dosyalar e, gelir vergisinden muaf. Arkadaşlar buraları doldurduktan sonra e, kayıt, kaydet ve kontrol et diyoruz arkadaşlar. Bizi beyannamenin namenin... Kontrol edildiği ekrana yönlendiriyor arkadaşlar. Eğer bu ekrana girmese de beyanname ara butonunu kullanarak sorgulama yaparak beyannamemizi ekrana alabiliriz. Ee, eğer bir eksiklik yoksa bir yanlışlık yoksa zaten yanlışlık varsa mektup veriyor arkadaşlar. Ee, bir eksiklik yoksa beyannamemizi onaylayabiliriz arkadaşlar. Ee, SGK tağukuklarını ve vergi tağukuklarını buradan alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim abone olmayı. Ee, eğer sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın. Hoşçakalın.